Merhaba Mastermind izleyicileri, biliyorsunuz ki Türkiye Uzay Ajansı bu hafta bazı açıklamalar yaptı. Yakın ve uzak döneme ilişkin bazı hedefler ve stratejiler paylaştılar. Bu tarz hedeflerin konulması için ne kadar geç kalmış olsak da zararın neresinden dönersek kardır diye düşünerek konulan hedefler ve gerçekleşme ihtimalleri hakkında size bazı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle yapılan açıklamada genel olarak nelerden bahsedildiğini hatırlamamız gerekirse, Milli Uzay Programının öncelikli hedefi ilk aşamada 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi hibrit roketimiz ve aya ulaşarak sertin iş gerçekleştirmek. Dünya yörüngesine taşıma işlemi yabancı bir şirket işbirliğiyle yapılacak. Bu görevi tamamladığımızda hem Ay'a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacağız hem de ikinci aşama Ay misyonu için gerekli bilgileri toplamış olacağız. İlk etapta uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkarmak için fırlatma konusunda işbirliğine ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de bu kapasite henüz yok. Bu şirketlerden istediğimiz yakın yörüngeye aracımızın çıkartılmasına yardımcı olmaları. Sonrasında biz, roket motorumuzu ateş vererek aya kadar kendimiz gideceğiz. Peki bunu gerçekleştirmek için yapmamız gerekenler ve bizi bekleyenler neler? Türkiye Uzay Ajansı'nın başındaki isim, Serdar Hüseyin Yıldırım şu sözleriyle bu hedefi bizim için daha da çok açıklıyor. Konulan hedefi agresif olarak tanımlayan Yıldırım, 2023'te Ay'a çıkma hedefinin ertelenmesi ihtimalini de %50'nin altında görüyor. Ve şu şekilde bir açıklama yapıyor. 2023 bir Ay misyonu için çok agresif bir tarihtir. Ama misyon iyi incelenirse yapacağımız sadece Ay'a erişmektir. Türkiye'de imal edeceğimiz bir uzay aracı Türkiye'de üretilmiş bir hibrit motor ile Ay'a ulaşmak. Eğer sıfırdan başlıyor olsaydık 2023'e yetişmemiz gerçekten de çok zor olurdu. Her şey yolunda giderse bu hedef 2023 sonuna yetişecektir. Ama biliyorsunuz ki bu işlerde her zaman her şeyin yolunda gitmeme ihtimali de vardır. Bir hedef koymak zorundayız. Planlama gerçeğe çok yakın ama elbette riskler barındırıyor. İlk defa yapılacak bir iş. Teknik olarak beklemediğimiz problemlerle karşılaşabiliriz. Tedarik zincirinde aksamalar olabilir. Bunlar hep oyunun kuralı içindedir. Böyle bir durumda elbette ki gecikmeler olabilir diyor. Bu hedefin ikinci en önemli aşaması için yetkililer. 2028'de hayata geçirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimiz ve yapmayı hedefliyoruz. Ay'a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden birisi konumuna geleceğiz. Hazırlıklarına başladığımız ay programı, fırlatma, roket ve kontrol teknolojilerindeki atılımlarımız için bir kaldıraç görevi görecektir açıklamasını yaptı. Bu görevler için nasıl aşamalardan geçeceğiz? 1. Adım Yerli Motor 2023 sonu için hedeflenen ay misyonunda ilk adımda yerli motorun üretilmesi var. Roketsan, TÜBİTAK ve Delta V isimli şirketlerin ürettiği hibrit motorun statik ateşleme ve fırlatma testleri yapıldı. Ancak bu motorun yapılacak uzay aracına göre geliştirilmesi ve modifiye edilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin bir yıl içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, motor ile ilgili şu açıklamayı yapıyor. Motor şu anda elimizde. Bu motor sadece Ay'a ulaşacak şekilde bu araca göre dizayn edilip modifiye edilecek. Hepsi bundan ibaret. Bu da bir sene alacak bir iştir. Dolayısıyla biz o takvimde bir sıkıntı görmüyoruz. 2. Adım Uzay Aracı Türkiye'nin Ay'a göndermeyi planladığı uzay aracı yaklaşık 6 aydır tasarım aşamasında henüz imalatına başlanmadı ülkenin uzay aracı konusunda deneyimi sadece uydularla sınırlı ilk aşamada aya ulaşacak bu araç çok teferruatlı çok gelişmiş bir araç olmayacak bu yolculuk 3000 alan bir yolculuk sert iniş yapacağı için tekrar geri dönüş tekrar havalanma olmayacağı için aracın radyasyon dayanıklılığı gibi özelliklerinin çok olmasına gerek yok ve biz bunu yapabilecek teknolojiye sahibiz. Uzay aracı tasarımı da %90'ın üzerinde yerli olacak. Üretimi de TÜBİTAK uzay departmanı tarafından Türkiye'de yapılacak. Üçüncü adım fırlatma. Türkiye'nin uzaya araç fırlatma kapasitesi henüz yok. İlk etapta uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkarmak için fırlatma konusunda işbirliğine ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki bu kapasite henüz yok. SpaceX Blue Origin ve Boeing'in de dahil olduğu birçok şirkette şu an bu konular görüşülüyor. SpaceX fırlatma kabiliyeti açısından çok önde olduğu için bu görüşmelerde çok avantajlı görünüyor. Maliyetlerin de çok düşük olması bu firma için büyük bir avantaj sağlıyor. Fırlatma aşaması misyonun içinde en yüksek bütçe kalemini oluşturacak çünkü tamamen dışarıdan satın alınacak bir hizmet olacak. 2028 yılı hedefi için ise kurulması planlanan uzay limanı için yapılan açıklamalara baktığımızda ülkemizin coğrafi koşullarının bu limanı kurmaya elverişli olmadığından bu şartları sağlayan dost bir ülke ile ortak bir liman projesine geçilebilir. Ve 2028 yılında kendi yeryüzü üssümüzden kendi milli roketimizi aya fırlatma hedefini bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Türk Uzay Ajansı'nın ikinci önemli hedefi için ise şunları söylemekte fayda var. 2023 için planlanan bu hedef kapsamında bir Türk Bilim insanı seçilerek eğitim alacak. Uluslararası işbirliği halinde uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek ve 10 gün boyunca burada Türk bilim insanlarının belirleyeceği bilimsel çalışmaları yapacak. Bu isimlerin en fazla 6 içerisinde belirleneceğini de yapılan açıklamalardan anlıyoruz. Bu program kapsamında tercihen Türkiye'de yaşayan ve ülke içindeki bir üniversitede çalışan 2 veya 3 kişi yedekli olarak seçilecek. Misyon için anlaşma sağlayan ülkede 2 yıla yakın eğitim alacak bu kişilerden biri eğitimin başarıyla tamamlanması sonrası yine bu ülkenin ISS'teki yani Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kotasını kullanarak 10 günlüğüne görev gönderilecek. Peki bu program ve hedefler bize ne kazandıracak? Bu program ve hedefler yüksek radyasyona dayanıklı teçhizat teknolojisinden haberleşmeye, otonomiden yapay zekaya kadar birçok alandaki çalışmalara zemin oluşturacak. Böylece yerli olarak geliştirdiğimiz alt sistemlerin ticarileştirilmesinin de öne açılacak. Milyar dolarları bulabilecek bu misyonla, Türkiye uzay çalışmaları yapan yaklaşık 20 ülkeden biri olacak. Bunun karşılığında hangi somut kazanımlarımız olacak? Hadi buna bakalım. Ay'a gitmek biraz da sembolik bir hedef aslında. Başka ülkelerin keşfedemediği yeni bir şeyi bulacağız diye bir hedefimiz yok. Ay'ın haritası çıkarıldı zaten. Birçok şey biliniyor. Biz kendi uzay faaliyetlerimizi geliştirmek. Teknoloji transferi, entegrasyon ve tecrübeyi kazanmak için bunu önemsiyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın bu hedeflerin 10 yılda gerçekleştirilmesi ile başka yeni hedeflerin uzun vadede belirlenebileceği de gündemindedir. Buna göre yakın yörüngede gelecekte kurulması planlanan üretim platformlarına partnerlik yapılması ya da asteroit misyonlarında ortaklık Gündeme gelecektir. Her ne koşulda her ne kadar başarılı olunursa olunsun her türlü başarısızlığın bile tecrübe olacağı bu hedeflerin planlanan tarihlerde gerçekleştirilebilmesini diliyor ve o günleri inanın heyecanla bekliyorum. Bilimin ışığında güzel bir geleceğe doğru adım adım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.